Eee... Biremzi abi bize çay versene. Ya tamam hadi sallama için gidin işte arkadaş. Zaten vereceğiniz alt tarafı 10 lira. Ha, şimdi yeni zamlar da geldi. Şimdi şu ikisini 10 lira. Şimdi... Biliyorsun ben seni sevmem. Sabahattin. Sabahattin mi? Aa benim adım Sabahattinli ya. Şimdi i̇şte ben seni gram sevmem. Normalde bir çay. 10 lira. Evet ya ben sana 15 lira vereceğim yuh artık ya Remzi abi ben sana şey söyleyeceğim ya. ne zamandır içimde söyle ya senin o bıyıkların var ya bu bıyıkların evet senin o bıyıkların böyle uzasın uzasın tamam mı evet ağzının içine girsin tamam mı o bıyıkların konuş ama ağzını hareket ettireme bıyığını kestirmeye git tamam mı Biyağını kestirmeye gittiğinde berber böyle makineye böyle vurduğunda, fiş, fiş, fiş diye böyle sis geldiğinde makinenin pat diye şarjı bittin. Sonra yüzünü yıkamaya git tamam mı? Elini böyle sabunla pıt elini sabunla suyun kesilsin. Sana diyecek başka bir şey bulamıyorum. Sen nasıl bir pislik adamsın ya? He, he he he he başlayacağım senin he ne de be ne de Lan oğlum, Bir tane he harfi öğren.